Değerli izleyenlerimiz bir devralen programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasını geziyoruz. Burası kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer. Birçok Osmanlı döneminde kuşatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet burayı fethetmek üzere gelmiş. Hatta kaleden Kısmen içeri girilmişti. Daha sonra da fethedilir. Fethedilmeye çalışılır ama buranın fethi kanuniye nasip, nasip olur. Belgrad Kalesi'nden söz ediyoruz. Burası Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve şu an Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da. E, kale Meydan'da diyor Sırplar buraya. Evet, sözü uzatmıyor sizi. Belgrad Kalesi'nden Belgrad belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Şimdi şu bölge tamamen Osmanlı döneminde Osmanlı mezarlığı. Bütün bu gördüğünüz park ve buradan itibaren Osmanlı çarşısı başlıyor ve Osmanlı Türklerin yaşadığı bir yerdir. Dört yol diye tabir edilen bir bölgedir. Hala bugün ismi dört yoldur. <gülüyor> arkamızdaki Belgrad'ın en büyük parklarından birisi Osmanlı mezarlığı olduğunu öğrendik. Evet, insanlar geziyor, dolaşıyor. Buradan bu mezarlıkta yanlarımızın gezisileri padişah olmaya e davet ediyorum. Elfaç. Buyurun Bayraklı Cami. Osmanlı döneminde 178 tane cami mevcutmuş Belgrad'ta. Bu kaynaklarla tespit. 178 camiden Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde cami sayıları 70'lere düşüyor. Tito döneminde de e, ya imar ya yolun geçmesi ya da bir şeyin inşa edilmesi bahaneleriyle diğer camilerimiz de yıkılıyor. Şu anda Merkezi Belgrad'dan bahsediyorum. Ayakta kalan tek camimiz. Bu arada yıkılan bu camilerden dört tanesi Osmanlı döneminde Osmanlı tarafından yıkılıyor. Son dönemlerinde. Bunlar da çok güzel ve büyük camiler kiliseye çevrilmesin diye yıkılıyor. Camiler, 4 tane cami bunlar. Ama şu anda merkezde kalan tek cami. Şu bölge çok önemli bir yerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'da yaşayan Yahudiler günlük olarak buraya toplanıyorlar toplattırılıyorlar daha doğrusu ve ihtimah aldıkları yer. Burada biliyorsunuz onların kollarına işaret takılır Yahudi olduklarına. Her gün burada gelip Yahudilere ihtimah aldırıyorlar. Ikinci Dünya e, Savaşı sırasında. <gülüyor> evet. Bir daha biz buraya gelemeyiz saniyen. Beni yani. <gülüyor> Önce tane duanlar. Zindan kapı. Yine önemli kapılardan biri. Zindan kapı. Yapım tarihi 1450. Belgrad fetolunmadan önce iki defa e, kuşatılıyor Osmanlı tarafından. Birincisi Sultan II. Murat tarafından, Diğeri de Fatih Sultan Mehmet tarafından. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in ilerlediğini gören Sırplar bütün Hristiyan alemiyle birleşip karşı koymak için özellikle Avusturya şey Macarlarla birlikte ve 1450 yılında Zindan Kapı'yı yapıyorlar. Fatih Sultan Mehmet buraya 1456 yılında saldırıya geçiyor. Fakat hem hava şartlarından dolayı hem de hastalıkla baş göstermesiyle Fatih Sultan Mehmet geri çekiliyor ee, Belgrad saldırısından. Geri çekiliyor. Bu da o saldırıyı karşılamak için yapılan önemli kapılardan biri. Zindan kapı. Belgrad kalesi. Birçok kez kuşatılır ama Fatih döneminde de burası kuşatılır. İnce donanma ile Tuna'dan buraya girilir ancak Fatih muvaffak olamaz. Buranın fethi Kanuni'ye muvaffak olur ve burayı Kanuni fetheder. Kanuni burada kurduğu merkezi üsle Viyana'yı birçok bölgeyi kuşatır. Evet, Osmanlı tarihi için önemli bir yer olan Bergat Kalesi'nin şu an içerisindeyiz. Bergat Kalesi kültür tarihimizin önemli izlerini de taşıyor. чек чек чек чек да да да пожалуйста можете вот так вот обратитесь в виду что мы устали ввиду же мы вот так вот Bakın ileride kule gibi bir yer görüyorsunuz tam uçta Zemun bölgesi Osmanlı'yla Macar ordusunun ilk karşılaşıp çatıştıkları yer orasıdır ve Osmanlı kazandığı zaferle Boyvodina bölgesi Budapest'e kadar biliyorsunuz ilerliyor. Burası kale meydan bölgesi. Şimdi şu aşağıda bir tane kapı var. Bu taraftan o kapıyı göreceğiz. Defterdar Kapı. İsminden anlayacağınız gibi. Kayıtların tutulduğu kapı. Çünkü Tuna Nehri'ni kontrol etmek o dönemde çok önemliydi. Çek, çek, çek, çek. çek. Çektim oradan. Şuraya al. Emine Hanım. kaç kilo? kim çekiyor bu arada? Evet. Tuna ve Sava tam birleştiği noktada Belgrad Kalesi'nin hemen ve Gün Dönümü Tur işbirliğiyle gerçekleştiren güzel bir turun sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyicilerimiz. Görüntüler var. Sizleri Belgrad Kalesi'nden tarihi yolculuğa çıkarıyoruz. Bez çıkar, o kadar <gülüyor> az ezir peşin. <gülüyor> Tam bu noktada Kanuni'nin bedeni oğlu Selim'e teslim ediliyor. Tam bu noktada Selim Kanuni'nin bedenini alıp İstanbul'a götürüyor. Ve bunun anısına Sokollu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı bir çeşme mevcut burada. Evet, Kanuni ziget var da vefat eder. Buraya getirilir bedeni ve gizlenir. Sultan ilan edildikten sonra ve... Bu çeşme onun anısına Sokullu Mehmet Paşa tarafından yapılmıştır Belgrad Kalesi'nde. Susuzdur şu an o çeşme. Ama tarihe çok şey ifade ediyor bu çeşme Belgrad Kalesi'nde. Burası neresi? Buradan itibaren Balkanlar bitiyor, Doğu Avrupa başlıyor. Tam burası sınır noktası. Balkanların bittiği, Doğu Avrupa'nın başladığı yer. Bir tane heykel görüyorsunuz. Zafer heykeli. Bunların... Birinci Dünya Savaşı'nda Macarlar Avusturyalılara karşı zaferlerini kazanmasını sembol ediyor. Ee, heykel 10 yıl sonra dikiliyor. Yani 1928'de dikiliyor. Aslında biraz sonra ziyaret edeceğimiz Nazmiaylova Caddesi'ne konulmak istiyor. <gülüyor> ama çıplak bir erkek heykeli olduğu için o zamanın kadınları da müstehcen bulup karşı çıkıyorlar. Ve heykel buraya konuluyor. Sol elinde bir Şahin kuşu var. Sağ elinde kılıç. Ve yüzü Viyana'ya dönük. Yani bir bakıma onlara karşı e, dikilmiş bir heykel. Belgrad, Sırbistan'ın bugünkü başkenti ve Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktadayız. Tuna nehri. Bilirsiniz bizim geçmişimizde çok önemli sağlar. Ve e, Tuna ve e, Belgrad nehirini ee, birleştiği noktayı görüyoruz zaten. Evet, Tuna ve Savaş şu an önümüzde ama bulunduğumuz yerde Balkanlar Rumeli tarihi için çok ayrı bir yer ifade etmekte. Şu an tam Balkanların bittiği ve Avrupa'nın başladığı sıfır noktadayız, Belgrad Kalesi'ndeyiz. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Türkiye'de? Türkiye'de. Türkiye'de. kamaat Ali Paşa'nın türbesi. Evet, Belgrad Kalesi'nden bir güneş daha batıyor. Belgrad Kalesi'nin kültür tarihimizdeki yeri çok önemli. Ancak Belgrad'da bugün sadece Ali Paşa'nın türbesi var. Kültür tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Belgrad Kalesi'ndeyiz. Daha önce burada çektiğimiz görüntülerimiz var. Kış görüntüleriydi onlar. Şimdi de yaz görüntülerini Tunay'ı, Savay'ın birleştiği yeri kalenin merkezini böyle tarihe not düşerek araştırıyoruz. Belgrad Kalesi'nden bir güneş daha batıyor. Evet. Şu an İstanbul Kapı'dan Belgrad Kalesi'ne veda ediyoruz. Arkanızdaki kapı Osmanlı döneminde yapılan Belgrad Kalesi'nin İstanbul Kapısı. Ve İstanbul Kapı bugün Gerçekten ihtişamlı bir duruşuyla karşımızda biz kaleye bu şekilde veda ederek Belgrad'daki gezimizi sürdürüyoruz.